16 ve 27 sayılarını çarpacağız. Bu çarpma işlemini alan modeli adı verilen bir yöntemle yapacağız. Alan modeli çarpma işleminde neler olup bittiğini kavramanıza, daha iyi kavramanıza, çok daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Şimdi 16 sayısını 10 artı 6 olarak düşünebiliriz. Buradaki bir rakamı onlar basamağında yer alıyor. Yani bir tane onluğu temsil ediyor. O halde bunu 10 artı 6 olarak yazabiliriz. Burada 10 ve 6'yı işaretleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada mavi renkte işaretlediğim 10. 10 kutu oldu. 6 kutu daha işaretleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buranın bütün uzunluğu 16 oldu. Mavi kısım 10, yeşil olan kısım da 6. 10 onlar basamağından geliyor. Bir tane 10. Ve bu da 6 tane birlik. Şimdi 27 hakkında düşünelim. Onlar basamağındaki 2'nin 20'yi temsil ettiğini biliyoruz. Burada 20'yi sayalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bu noktaya kadar olan uzaklık 20. 27, 20 artı 7 demektir. Şimdi de 7'yi işaretleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi sayıları işaretledik. 16 ve 27 sayılarının çarpımı bize, 16'ya 27 boyutlarındaki bir dikdörtgenin alanını verecek. Pekala, şimdi bu dikdörtgeni çizelim. Dikdörtgenin eni 16. Bu çizgiyi böyle aşağı doğru devam ettirelim. Dikdörtgenimizin yüksekliği de 27. Bu çizgiyi de tamamlayalım şöyle. Bu dikdörtgenin tüm alanı 16 çarpı 27'ye eşit olacak. Bu alanında ne kadar olduğunu daha kolay bir şekilde bulmak için dikdörtgenin alanını farklı parçalara ayırabiliriz. Örneğin, onluk bölümler düşünebiliriz. Şimdi ondan aşağıya doğru bir çizgi çekip bu bölümü ayıracağım. Bu bölümün genişliği on oldu. Buradan da ayıralım. Şimdi bu bölümlerin her birisinin ve bütün dikdörtgenin alanını düşünmeye başlayabiliriz. Bütün dikdörtgenin alanı bu bölümlerin toplamından oluşuyor, değil mi? Önce 20 çarpı 10'un ne olduğunu düşünelim. 20 çarpı 10 oldukça basit, bunu aklımızdan bile yapabiliriz. 2 kere 1, 2 eder, yanına da 2 tane 0 koyarsak sonuç 200 olur. Demek ki bu bölümde alanı 200. Bu bölüm 20 ve 10 sayılarının çarpımı. Bu sayıları bize hatırlatması için bu alanı 10 ve 20'yi yazdığım renkleri kullanarak tarayacağım. Şimdi de yandaki bölümde alanı düşünelim. 20 çarpı 6 ne eder? 2 kere 6, 12 eder. Yanına da bir tane 0 koyacağız. Sonuç 120. Bu alanın büyüklüğü 120. Bu bölümde 6'nın yeşili ve 20'nin turuncusu ile tarayalım. Nereden geldiğini hatırlamak için. Peki, sol alt taraftaki bu bölümün alanı nedir? Bu alanın yüksekliği 7, genişliği ise 10. Yani bu alanın büyüklüğü 7 çarpı 10, Eşittir, 70 olacak. Evet, bu bölümde 70 tane kareden oluşuyor. Bunu da 7 sayısını yazdığım mor ve 10 sayısını yazdığım mavi ile tarayalım. Evet, gittikçe sanat eseri gibi görmeye başladı. Ve en son bölüm bu alanın büyüklüğüne kadar yüksekliği 7, genişliği ise 6. Yani buranın alanı 7 çarpı 6 olacak. Yani 42 olacak. Bu bölümde uygun renklerle tarayalım. Ve şimdi büyük dikdörtgenin alanını düşünelim. Dikdörtgenin tüm alanı neye eşit olacak? Büyük dikdörtgenin alanı 200, 120, 70 ve 42 tane karenin toplamına eşit. Bunları toplarsak ne olacak? Birler basamağı 2. 2 tane onluk, 7 tane onluk daha eklersek 9 tane onluk eder. 4 tane onluk daha eklersek 13 tane onluk. 13 tane onluk 3 tane onluk ve 1 tane yüzlük demek. Onlar basamağına 3'ü yazalım. Yüzler basamağına da 4 yazacağız. Ve bu toplama işleminin sonucu 432. 16 çarpı 27 işleminin sonucu 432'ye eşit olacak. Niye bu kadar çok uğraştık diye düşünebilirsiniz. 16 ile 27'yi bu şekilde çarpsaydık diyebilirsiniz. Onu da yapalım. 7 kere 6, 42. 2 yazıyoruz, elde var 4. Burada 7 ile 6'yı çarptığımızda aslında buradaki alanı hesaplamış olduk. Daha sonra 7 ile 1'i çarptığımızda aslında 7 ile 1 tane onluk çarpmış oluyoruz. O da buradaki alan. 7 ile bir tane onluğu çarptığımızda ve buradaki 4 tane onluğu da eklediğimizde aslında buradaki alanlardan ikisinin toplamını almış oluyorsunuz. Bu iki alanın toplamı 7 çarpı 16 işleminin sonucuna eşit. İşlemi tamamlayalım. 7 kere 1 eşittir 7 artı 4 eşittir 11. 112. Buradaki iki alanın toplamının da 112 olduğunu görüyoruz. Şimdi onlar basamağına bakalım. Aşağıya bir tane sıfır yazıyoruz. Bu sıfırın anlamı neydi? Buradaki 2, aslında 2 tane 10'lu ifade ediyor. Sıfır koyma sebebimiz bu. 2 kere 6, 12. 2 buraya yazıyoruz, elde var 1. Burada durup tekrar bir düşünelim. Aslında 20 ile 6'yı çarpıyoruz. Bu da büyük dikdörtgendeki bu bölümün alanına eşit. Sonra 20 ile 10'u çarpıyoruz. Bu da eşittir 200. 200'ü dikdörtgendeki bu bölümde görüyoruz. Elde de 1 vardı. Burası 3 olacak. 16 ile 20'yi çarptığımızda buradaki 2 tane bölümün toplam alanına ulaştık. 20 ile 6'yı çarptığımızda buna, 20 ile 10'u çarptığımızda ise buna ulaştık. 2 bölümün toplamı ise 320. Şimdi aşağıdaki iki bölümle yukarıdaki iki bölümün alanını toplayıp bütün dikdörtgenin alanını bulacağız. 2 artı 0 eşittir 2, 1 artı 2 eşittir 3, 1 artı 3 eşittir 4.